Arkadaşlarım selamlar ben İsmail Hoca, Seymel Hoca matematik YouTube kanalındasınız. Metin Yayınları TYT, Matematik TYT soru kitabının sevgili arkadaşlarım çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 146 ve 147. sayfalarda kalmıştık. Karma testiyiz arkadaşlarım. 21. testi çözeceğiz bugün sizlerle birlikte. Hadi bakalım ilk sorumuzda vakit kaybetmeden başlayalım. X, Y ve Z bunlar asal sayılarmış arkadaşlar. X ile Y'nin çarpımının üzerine X ile Z'nin çarpımı eklendiği takdirde ki bunlar genelde asalsa... Biz biliyorsunuz şöyle bir taktik izliyorduk, x parantezin alalım ikisinde de x var, x parantezinde y artı z gelecektir burada, eşittir diyoruz bakın burası da 4x kare artı 4, şimdi ben bunu 4 parantezini almam bir şey ifade etmeyecek yani şu şekilde x kare artı 1 desem bir şey ifade etmeyecek, e çünkü burada ayrıştıramam yani x, y, z asal olduklarından, şimdi 4 burada asal değil, Dolayısıyla asal olacak biçimde ben bunları çarpanlarına ayırayım. Yani mesela örnek veriyorum. 2 parantezin alalım. 2 parantezini alırsam da 2x kare artı 2 gelecektir arkadaşlar. Tamam. Bu bir. İkinci olarak da. Demek ki ben artık burada şunu anlıyorum. Burada iki çarpanı varsa demek ki x 2. Yani bunu bu şekilde yazabiliriz. Y artı z'ye de 2 diyebilirdik fakat. Yani diyemeyiz. Sebep çünkü y ile z saldı. 2 tane asalın toplamı 2 yapmaz. Demek ki x kesinlikle 2. Bu garanti. Y ile z'nin toplamı da. Burada 2x kare artı 2'ymiş. Şimdi o zaman şunu düşünebilirim. y artı z eşittir. 2 parantezinde x kare artı 1 diyelim. Ve böylelikle şunu görün bakın. x 2'ydi zaten. Dolayısıyla şu kısım sevgili arkadaşlarım 5 yapar. E burası da 2 kere 5'miş. Şimdi 2 kere 5 kaç yapar? 10 yapar. Bu da y artı z'ydi unutmayın. Y artı z kaçmış arkadaşlar? 10. Bize de zaten bu lazım. Farklı bir şey aramaya gerek yok. Atraksiyona gerek yok. y artı z 10'muş. E burası da 2'ydi. 10 ile 2'nin toplamı bize... 12 yani cevabı Bursa'yı verir sevgili arkadaşlar İkinci sorumuza doğru geçelim. İkinci sorumuzda 3 basamaklı ABC, B2A ve 3-5A sayılarının 9'da bölümünden kalanlar sırasıyla 5, 8 ve 4'müş arkadaşlar. Yani şöyle ABC sayımız var. Bunun 9'da bölümünden kalan 5. Daha sonrasında B2A sayımız var. Bu B2A sayısının 9'da bölümünden kalan 8 ve 5. 3 a sayımız var. Bu 3-5a sayısının da sevgili arkadaşlar 9'da bölümünden kalan 4'müş. Tamam mı? Şimdi B-A-C-A a sayısının 9'da bölümünden elde edilen kalan soruluyor. Öncelikle sevgili arkadaşlar şunu diyeceğiz bakın. 3-5a dediğimiz sayı. 3-5a dediğimiz sayını. 9'da bölümünden kalanı elde edebilmek için. 3 ile 5'i topladım 8. 8 artı A'nın 9'da bölümünden kalan 4'müş diyeceğiz. Bakın 9'un katından 4 fazlaymış diyelim. Şundan kaynaklı. Daha sonrasında da gençler. Ben 8'in üzerine ne eklersem 9'da bölümden kalan 4 olur? Ve tabii ki arkadaşlar 5 eklersek. Yani ben burada A'nın 5 olması gerektiğini anlayabilirim. Daha sonrasında 9'da bölünme kuralından kaynaklı bakın şunu söyleyebiliriz. BACA sayımız var burada. BACA. Bunu sormuş ya bize. Arkadaşlar bunun 9'da bölümden kalanı bulabilmek için rakamlarının toplamını elde etmemiz gerekiyor. Rakamlarının toplamını 9'a böleceğiz. Şimdi öncelikle B A ve C bakın burada da var. B A ve C e şimdi bu kısmın zaten 9'da bölümünden kalan kaçmış? 5'miş A sayısı da 5'ti e, A'nın 5 olduğunu da biliyoruz 5'te 5'in toplamı 10 10'un 9'da bölümünden kalanı bulursam cevabı da bulurum 1 yani şunu hiç kullanmadık arkadaşlar Cevabımız A seçeneği olacaktı diyebiliriz A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere A'dan B'ye ok ifadesinin değeri A sayısı B sayısına tam bölünüyorsa A'nın B'ye bölümündeki bölüme eşit A sayısı B sayısına tam bölünmüyorsa A'nın B'ye bölümündeki kalana eşittir diyor Örneğin 15 3'e tam bölünüyorsa 15'in içinde 3, defa, 3 kaç defa var? 5. 5'e eşit oluyor. 15 6'ya tam bölünmüyor ama kalan kaç oluyor? 3'te olay ise bu da 3'e eşit oluyor. A 50'den küçük olmak üzere A'dan 4'e ve A'dan 5'e okların çarpımı 12 eşitliğini sağlayan A tam sayılarının toplamı sorulmuş bize. Şimdi öncelikle sevgili arkadaşlar ben şu ifadeyi şuraya almak istiyorum. Şunu şöyle yazalım. Daha sonrasında da Çarpımları 12 olan neler var bunları gösterelim. Mesela 1 çarpı 12 olabilir. 2 kere 6 ondan sonra 3 kere 4. 4 kere 3 olabilir burası. Ve daha sonrasında tam tersleri bakın 6'ya 2 ve 12'ye 1 olabilir. Şimdi 4 ve 5 ardışık olduklarından bunların eğer ikisi de tam bölünmüyorsa yani 4'e de 5'e de tam bölünmeyen bir sayı seçiyorsak kalanlar ardışık olmak zorunda ve daha sonrasında sevgili arkadaşlar eğer ki ee, bunlardan birisi tam bölünüyorsa zaten bu duruma bak bakmamız gerekiyor. Şimdi öncelikle şöyle diyelim. Bir sayı, bir sayı ardışık oldukları için şunlara bir ekstra bakmamız lazım. Şu 4 ile 5 ardışık oldukları için kalanlar da ardışık olsun diye şunlara bir ekstradan bakmamız lazım. Daha sonrasında bir de sevgili arkadaşlar şu birincisine bakalım. Bir sayıyı 4'e böldüğümüz zaman Bölümü 1 olabilir yani bölüm kısmı 1 olabilir yani A'nın içerisinde 4, 1 defa olabilir ki buradan A4 gelir. Eğer A4 ise şurası yemez yani olmuyor. Peki 4'e bölümünden kalan 1 olan bir sayı varsa içerisinde 12 defa 5, olan, 5 olması gerekiyor. Bu da zaten 61'i veriyor bize. 61 bunu sağlıyor ama A sayısı 50'den küçük demiş dolayısıyla burası gitti. Aynı sebeplerden ötürü sevgili arkadaşlarım şu da gider. Şimdi 2 ve 6'ya bakalım. 2 ve 6 ise mesela A'yı e, ben 30 seçersem A sayısını 30 seçersem 30'u 5'e böldüğümüz zaman 6 defa var içerisinde burası 6 olur 34'e böldüğümüz zaman kalan 2 gelir tam bölünmediği için 2 kere 6 oluyor bakın A sayısı 30 olabilir şimdi 30 haricinde başka ne olabilir 4 ile 5'in ortak katını üstüne eklersiniz ama A 50'den küçük geliyordu dolayısıyla sevgili arkadaşlarım tabii bu da yemeyecek şimdi tabii eklersek bu sefer 2'ye 6'yı da sağlamayabilir daha sonrası da 3'e 4'e bakalım. Şimdi A sayısını 4'e böldüğümüz zaman kalan 3 olacak şekilde. Mesela neler olabilir arkadaşlar? 7 olabilir. 7'yi 4'e böldüğümüz zaman 3 gelir. 11 olabilir. 4 ekle ekleye gideceksiniz. İşte 15 olabilir. 19 olabilir. 23 olabilir. 27 olabilir. 31 olur. 35 olur. 39 olur. 43 olur. 47 olur. 51 dolar ama AS'si 50'den küçük dediği için yazmayacağım onu. Şimdi bunlar 4'e bölümünden kalanlar 3 olanlar. Şimdi bunları da 5'e bölümünden kalanın 4 olması gerekiyor. Şimdi 5'e böldüm kalan 2. 5'e böldüm kalan 1. 5'e böldüm tam bölündü olmaz. 5'e böldüm kalan 4 olur bak AS'si 19 da olabiliyormuş bu arada. 23 5'e bölersem 3 gelir. Ben 4'ü arıyorum. 27 5'e bölersem 2 gelir. 31 5'e böldüm 1 geldi. 35 tam bölünür. 39 5'e böldüm 4 geldi kalan. Dolayısıyla A sayısı 39 da olabilirmiş. Bu da cepte. 43 5'e bölümden kalan 3. 47 5'e bölümden kalan 2. 30 19 ve 39'u bulduk. Başka var mı? Bir de şu seçeneğe bakmamız gerekiyor dedik. O seçeneğe de bakalım. Şimdi A'nın 4'le bölümünden kalan 4 olamaz. Çünkü yani 4'e böldüğümüz için kalan 4 olamaz. Madem öyle demek ki ben A'yı 16 seçmeliyim ki 16'yı 4'e böldüğüm zaman bölüm 4 gelsin. A 16 ise e, şuranın da 3 gelmesini bekliyorum. e Şimdi 16'yı 5'e bölümden kalan 1 olduğu için burası 1 gelir. Demek ki buradan da bir ihtimal gelmiyor. Bir de 6'ya 2 durumu var. 6'ya 2 durumu da e şimdi 6 yine 4'ten büyük olduğu için kalan olamaz. O zaman ben A'yı burada 24 seçmek zorundayım ki 24 bölü 4'ten 6 gelmiş olsun. E 24'ün 5'te bölümünden kalan da 4 olduğu için 6 kere 4'ten 24 gelir 12 gelmez. Dolayısıyla bu da gitti. O halde bulduğumuz A'lar bize yeterli cevabı verecek. Bak 30, 19 ve 39 bunları toplarsak 48, 58, 88 gelir ki bu da bize D seçeneğini verir sevgili gençler. Doğru cevabımız Denizli'ydi. Devam ediyorum. Dördüncü soruyla aşağıdaki düzenekte kare hücrelere birden sekize kadar olan rakamlar daire hücrelere de toplama çıkarma çarpma bölme işlemleri yazılacak ve işlem hücreline göre işlem sonucu bulunacak buna göre bu düzenekle elde edilebilecek işlemin en büyük tam sayı sonucu kaç olur diye soruluyor. Şimdi bölme işlemi baya bir sayılarımızı küçülteceği için ben çok fazla küçültmesin hatta bölme işlemi yokmuş gibi olsun diye şuraya bölü ve buraya bir yazarım. Böylelikle şuradaki iki basamaklı sayıyı şurayı 1'e böldüğüm takdirde gene o iki basamaklı sayıyı elde etmiş olurum. Buraya da büyük bir sayı olsun diye bakın şöyle bir trik yapacağım. 86 yazacağım buraya. 87 de yazabilirdim ama 86 yazacağım. Şuraya da çarpı yazıp bakın buraya da 75 yazacağım. Şimdi şöyle de yazabilirdim. 87'ye 65 de yazabilirdim ama 87 ile 65'in çarpımı 86 ile 75'in çarpımından daha küçüktür. Dolayısıyla biz büyük sonucu arıyoruz. Kırmızıları sildim. Şimdi 8'i, 7'i, 6'yı, 5'i ve 1'i kullandım. 2, 3, 4 kaldı. Elimizde de toplama ve çıkarma işlemleri var. Şurayı toplama, şurayı çıkarma işlemi yazacağım. Ve burayı da sonuç büyük çıksın diye. Buraya 4, buraya 23'ü yazacağım. Şimdi 86 ile 75'i çarpacağız. 6.450 gelecek arkadaşlar. Bundan da 4'ten 23 çıkardınız. 19, 19'u çıkaracağız. Bu işlemi yaptığımız zaman 6431'i verir bize. Şimdi Cevap anahtarı 6441 görünüyor. Burada bir hata olmuş. Burası 6431 olacak arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği olacaktı diyebiliriz. Devam edelim. Beşinci sorumuzda şu kısmı silelim arkadaşlar. Şimdi ABC sıfırdan ve birbirinden de farklı rakamlar olmak üzere ABC ve CBA 3 basamaklı sayıları toplandığında ve çıkarıldığında elde edilen sayıların birler basamağı aşağıda verilmiş. Toplanıldığında da 7 sonucunu elde ediyoruz. Çar çıkarıldığında da yine 7 sonucunu elde ediyoruz. Buna göre A kere C artı B toplamının en büyük değeri sorulmuş bize. Şimdi ABC'yi şu şekilde sevgili arkadaşlarım ve CBA'yı bu şekilde toplamışız. Aynı şekilde ABC'den CBA'yı çıkardığımız takdirde de bu sefer yine burası 7 geliyormuş. Burası da yine 7 geliyormuş arkadaşlar. Peki hala şimdi şu kısımda bakacak olursanız C'den A çıktığında direkt 7 kalıyor olabilir. Hatta B'den B çıktı 0 diyebiliriz ama şimdi C A'dan büyükse burada A'dan C çıkmayacaktır. Demek ki artık şunu söyleyebiliriz ki kesinlikle ama kesinlikle C A'dan daha küçük buradan bir onluk 10 kalmış. 10'luk kaldığı için de 10 artı C'den A çıkınca... 7 kalmış. Yani arkadaşlar asla bakarsanız 7'yi bu tarafa bunları bu tarafa atarsak A-C'nin kesinlikle 3 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu 1. Daha sonrasında şurası da mesela 1 eksildiği için 9 olacaktır. Burası da A'dan C çıktı. 3 kaldığını söylemiştik zaten 397 olacaktır. Ama şöyle bir durum var. Tabi B'de B'den daha küçük olacağı için şurası B-1. Bundan bir onluk alacağı için burası 297 olacaktır. Ki genelde de zaten şöyle olur. 2 ile 7'nin toplamı eğer ortası 9'sa ortayı yani 9'u vermek zorunda. Şimdi ben şunu buldum. A-C'nin 3 olması gerektiğini biliyoruz artık. Bizden A çarpı C artı B'nin toplamının en büyük değeri istenmiş. Rakamlar da birbirinden farklı unutmayalım lütfen. Şimdi o halde ben A'yı burada yüksek olsun diye çünkü çarpılmış burada. Ben A'yı 9 seçerim. B de sevgili arkadaşlarım aralarındaki fark 3 olduğu için 6 seçebilirim. Böylelikle sevgili arkadaşlar bakın şurası 6 kere 9'dan 54 gelecektir. Şimdi bir de bunun üstünde B ekleyeceğiz. Ama şöyle bir durum var. A ile C'nin toplamının birler basamağı da burada ne olmak zorundaydı? 7 olmak zorundaydı onu unutmayalım. Ama 9 6 6'yı toplarsak 5 yapıyor hocam. Demek ki bu yemeyecek. Peki şöyle bir şey yapsak. 8'e 5 desek o zaman olur mu? Çünkü farkları yine 3 ama toplamlarının son basamağı da 3 olur. 7'ye 4 derseniz farkları 3 ama toplamlarının son basamağı 1 olur. 6'ya 3 derseniz sevgili arkadaşlarım farkları 3 toplamlarının son basamağı 9 olur. Olmaz. 5'e 2 derseniz farkları 3 toplamları ise sevgili arkadaşlarım 7'yi verir. Demek ki 5'e 2 seçmek yararlı olacak. Şimdi ben bunu 5 bunu 2 seçersem B için özgürüm istediğimi seçebilirim. 9 seçerim arkadaşlar. 5 kere 2 10 seçerim. 9 daha ekledim yüksek çıksın diye 9'u seçiyorum Doğru cevabımız A seçeneği olacaktı Diyebiliriz 5. sorumuza Devam ediyorum 6. Soruyla Bir sevgili arkadaşlarım Demiş ki bize doğal sayının en büyük Asal çarpanı M ise bu sayıya M, M sal sayı denir Tamam 12 bir 3 sal sayıdır 25 bir 5 sal sayıdır Çünkü 12'nin en büyük asal çarpanı 3 25'in en büyük asal çarpanı 5 İki basamaklı en küçük beşsal sal sayı ile iki basamaklı en büyük üçsal sal sayının toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi herhangi bir doğal sayının en büyük asal çarpanı e, m ise biz bu sayıya m sal sayı diyoruz. Şimdi iki basamaklı en küçük beşsal sal sayı nedir? E şunu düşüneceğiz. Bir beş bir de iki çarpanını seçelim. On olur bu sayı. On bir beşsal sal sayıdır arkadaşlar. En büyük asal çarpanı beş çünkü. Şimdi iki basamaklı olup da en büyük 3 sal sayıyı bulmamız gerekiyor Bunun içinde şunu düşünebiliriz tabii ki sadece 3 yani en büyük asal çarpanı 3 olacak şekilde Mesela ben burada 3 ile sevgili arkadaşlar 2'nin kuvvetlerinden örnek veriyorum e, 16 32'yi seçsek 2 kere 32 kaç yapar 96 yapar Şimdi şuranın sadece 2 çarpanı var bir de burada ne var 3 çarpanı var 96 yaptı 96 bir 3 sal sayıdır Neden çünkü en büyük asal çarpanı 3 arkadaşlar Dolayısıyla 96'yı seçebilirim. En küçük yani şu şartı sağlayan 10'du. İkinci şartı sağlayan 96 toplarsanız 106 geldiğini görürsünüz. Doğru cevabımız D seçeneği olur deriz. Geçtik 7'ye. Yedinci sorumuzda uzunca bir soru. Dikkatli dinlemenize fayda var. Koordinat düzleminde koordinatları tam sayı olan noktalara kafes noktası denir. N'ye bir tam sayı olmak üzere bir ikiz kenar dik üçgenin bir dik kenarının uzunluğu en birim olsun. Bu üçgen köşeleri ve dik kenarları tam sayı koordinatlı noktalara denk gelecek şekilde koordinat eksenine yerleştirildiğinde sevgili arkadaşlar bu üçgenin içerisinde ve üzerinde kalan kafes noktalarının sayısı U ile gösterilir. Örneğin mesela şuraya bakalım birebirlik bir üçgen ne eşittir bir için U 1 eşittir üçtür denilmiş. Neden? Çünkü şu U ne gösterimiydi arkadaşlar? Bakın koordinat ekseni yerleştirildi bu üçgenin içerisinde ve üzerinde kalan kafes noktalarının sayısı yani köşe noktaları Mesela şurası 1, 2 ve 3. 3 olduğu için 3. Şimdi ne 2 için bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olduğu için 6'dır diyoruz. Ü, n'i nasıl hesaplıyormuşuz? N, n artı 1 çarpı n artı 2 bölü 2 ile hesaplıyormuşuz arkadaşlar. Mesela ne 1 için demiştik. 1 artı 2, 2 yapar. 1 artı 3, 2, 3 yap. 1, artı 1 2 yapar. 1 artı 2, 3 yapar. 2 kere 3 bölü 2'den bak ne geldi 3. Veya 2 için 3. 1 eklediğiniz 3, 2 eklediniz 4, 3 kere 4 bölü 2 bakın 6'yı verdi bize. N artı 1 çarpı N artı 2 bölü 2'ymiş. Yukarıdaki bilgiye göre dik kenarlarının uzunluğu 3 birim olan 4 adet iki, e, eş ikizkenar dik üçgenler oluşan şekil 1'deki rüzgar gürünün içerdiği kafes noktalarının sayısı kaç tanedir diye sorulmuş arkadaşlar bize. Şimdi şöyle diyeceğiz. Öncelikle şunu yani kenar dik kenar uzunluğu kaçtı 3 birimdi. Dolayısıyla 3'e 1 eklediniz 4, 3'e 2 eklediniz 5, bölü 2'den şöyle şöyle gitti 10 geldi. Şimdi bunda 10 tane var, bunda 10 tane var, bunda da 10 tane var, bunda da 10 tane var. Doğru mu? Ama tabii şöyle bir durum söz konusu. Hepsinin 10 tane cevap 40 yapar mı acaba? Yapmaz. Neden? Çünkü şuradaki ortak nokta için hepsinde saydık. Yani şunu da saydık eyvallah ama bunda da saydık, bunda da saydık, bunda da saydık. Yani şu üçünü fazladan saydık, o 3'ünden 3'ünü çıkaracağız arkadaşlar. Cevap ne olacak? Denizli seçeneği olacaktı. Böylelikle 7. sorumuzun cevabına D dedik. Devam ediyoruz 8. sorumuza. Akın bir matematik problemi hazırlarken iki sayının en küçük ortak katını 360 olarak hesaplamış. Akın bu soruyu temize çekerken hesap yaptığı kağıdı kaybettiği için sayılardan birini 72 olarak hatırlamış ancak diğerini hatırlayamamış. Buna göre Akın'ın hatırlayamadığı sayı kaç farklı pozitif tam sayı değeri alabilir diye sormuş. Şimdi 72 ile bir sayının Ekoku sevgili arkadaşlarım kaçmış 360 imiş tamam mı 72'yi şöyle yazacağız asal çarpanlarına bir ayıracağız 72 dediğimiz sayının asal çarpanları bu sayı 8 kere 9 olduğu için 2'nin küpü çarpı 3'ün karesidir şimdi bir de 360'ın asal çarpanlarına bakacağız bu da sevgili arkadaşlarım 72 kere 5 olduğu için aslına bakarsanız basit 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1 diyeceğiz Şimdi ekokları bulunuyor değil mi? Ben buradaki sayı A diyeyim. Bu ben A sayısını 2 üzeri M çarpı 3 üzeri N çarpı 5 üzeri X diyelim. Bu şekilde asal çarpanlarına ayrıldığını düşünelim. Ekoklar bulunurken şunlara bakarak en küçükleri en büyüklerini seçiyorduk değil mi? Şimdi burada 2 üzeri 3 seçilmiş. O zaman bu 2 üzeri M'nin alabileceği değerler 2 üzeri 3 seçilmiş olabilir. 2'nin karesi seçilmiş olabilir. 2'nin birinci kuvveti seçilmiş olabilir. İkinin sıfırıncı kuvveti de olabilir orası. Daha sonrasında 3'ün karesi ve 3 üzeri neyden? 3'ün karesi seçilmiş. O zaman bu 3'ün karesi olabilir. 3'ün birinci kuvveti, 3'ün sıfırıncı kuvveti olabilir. Bir de 5 üzeri x ve şuradaki 5 üzeri 0 var aslında. 5 üzeri x ve 5 üzeri 0'dan 5 seçilmiş. Yani kesinlikle ama kesinlikle 5 var. Bunun içerisinde 5 üzeri 1 var. Çünkü buradan seçilmiş o. Şimdi buraya bakıyorsun 4 seçenek var. Buraya bakıyorsun 3 seçenek var. Buraya bakıyorsun 1 seçenek var. 4 çarpı 3 çarpı 1 seçenekten toplam 12 tane sayı vardır diyeceğiz. 8. sorumuzun cevabı da D seçeneği olacak sevgili arkadaşlar. Ve devam. 9. soru. Şu kısmı sildim. A ve B birer tam sayı olmak üzere. 3A artı B artı 1 ifadesi çiftmiş arkadaşlar. Şimdi 3A artı B artı 1 eğer çiftse şu tek olduğu için. Teke teke tek gelir. Yani şurası neymiş arkadaşlar? Tekmiş. Şimdi 3A ile B'nin toplamı eğer tekse. Bakın iki şart var. Burası tekken. Burası çift olacak ya da burası tekken. Burası çift olacak. Ki B tekse A çift. A, çi A tekse B çift olacak. Yani A ile B biri tek biri çift kesin. Kesinlikle çift sayı olan soruluyor. Şimdi tek de çiftin toplamı tek yapar. Bir gitti o halde bir olanları silelim. 3A artı 4B. Şimdi A çiftse çift artı burası da çift gelir. Çift artı çiftten çift gelir. Peki A tekse? Bakın A tekse burası tek olur. B çiftse burası da çift olur. Tekle çiftin toplamı tek olur. Kesinlikle çift sayıdır diye top, e, sormuştu. Dolayısıyla tek geldiği için bunu da sildim. 2 de siversek zaten yalnız 3 olduğu aşikar. A kere B. Tekle çiftin çarpımı kesinlikle çift. Çiftten 2 çıkardınız yine çift sonucunu elde ettiniz. Yani yalnız 3 bizim cevabımız olacaktı. Dokuzuncu sorumuzun cevabı C'dir sevgili arkadaşlar. Ve devam ediyorum. Son sorumla 10. soru. 3 basamaklı ABC, ACA ve CAB sayıları arasında şöyle bir ilişki var. ACA, CAB'den daha küçük. CAB'de ABC'den daha küçük sevgili arkadaşlar. Şimdi düşünelim bak şöyle bir durum var. Yüzler basamağına bakıyorsun A, yüzler basamağına bakıyorsun C. Aynı şekilde yüzler basamağı C, yüzler basamağı A olmasına rağmen biri diğerinden daha küçük. O zaman şöyle bir durum söz konusu ortada A eşittir C gibi bir şey olması gerekiyor. Böyle bir şey yapmamız gerekiyor. Çünkü mesela sen şimdi şunu 200 küsür seçtin diğerine 300 küsür seçtin. Bu bundan küçük eyvallah ama bunu buraya getirdin 300 küsür 200 küsürden nasıl küçük olsun. Demek ki bunlar birbirine eşitmiş. Pekala A ile C'nin birbirine eşit olması gerektiğini anladık. Mesela ikisini de örnek veriyorum 5 seçelim. 500 50 5 5 seçtim ya şurası öyle oldu. Bu da 550 küsür B. B yazalım oraya. Şuraya bakıyorsun. 550 e, b de sevgili arkadaşlar. Şuraya bakıyorsunuz. 500B5 e, bundan daha küçük oluyor. Şimdi burada 555 bundan daha küçükse B'nin alabileceği değerler şunlardır. 6, 7, 8 ve 9'dur. Başka bir şey olmaz. Şimdi 6, 7, 8, 9'u buraya yazarsanız 565, 575, 585 ve 595 olacaktır. E şimdi bakıyorsun burada şurası da 555, 556, 557 ve 558 olacaktır. Tabi 9'u unuttuk. Şurası 6 özür dilerim. Şurası 7, burası 8, burası 9 olacaktır. Şimdi bakıyorsun 556, 565'ten küçük, 557 bundan küçük, bu da bundan, bu da bundan küçük. O zaman B'nin alabileceği değerler 6, 7, 8, 9'dur kesin. E bu 6, 7, 8, 9 da her halükarda 5'ten daha büyük olduğundan sevgili arkadaşlarım. Demek ki A, C, Y eşit B de hepsinden büyük olacak. Yani cevabımız C seçeneğinde verilmiş diyeceğiz. Evet böylelikle testimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. 147. sayfayı bitirdik. Sonraki testlerde görüşürüz. Hoşça kalın sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.